Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Minecraft ay Minecraft diyorum ya Blok Mango çekiyorum arkadaşlar tamam tamam bu maçtan sonra senle de oynarız Fatih blokmango oynuyoruz tamam. ve ben Minecraft'ı bırakıyorum arkadaşlar evet. hatta bıraktım bile daha da oynamayacağım evet sil Fatih abisinden sonra ben evet. şöyle... <gülüyor> de oynayabilir Şimdiki şöyle şarjı bir. Şuradan da alayım bir işimi yaramıyor. Fatih bence bırak ta tabletin şarjı da. Şimdiki. O Şunu... küçük çıktı. Many. Hı. Düşersen emniyet Emniyet sümük milleri var Yani sahilyasın Aç. Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Abi benim kılıcım daha güçlüydi. ölmemem gerekiyordu Neyse hemen şurada Elmas dermişim 2 Hatta 3 kere elmasını çaldım 2 <gülüyor> Sen ne yapayım diyenlere helal olsun. Şimdi gideceğim ben onu alacağım. Televizyonu kapatayım mı? Hı hı iyi olur. Şu elmasları toplayayım. Hemen Kapatalım. demir basacağım. Kapıda, kapıda. Hı -hı. ses geliyor. Pat pat pat. Evet ses yok. Selam aleyküm. Gel hı hı. gel gel bakayım. Sanki bizimki yatmıyor. Öldürdüm. Allah. Canı az önce. Oh. Kıç kıç kıç kıç kıç Lan? Lan. <gülüyor> diştim Niye bu kadar bot oynuyorum? Ben hiç bot oynamıyorum. Hatta bugün Yok. iki. Hayırdır ben ikinci oldum bugün. Hatta üçüncü bile oldum. Şu var. Gel Ben yalnız yarasa taktım. Hı. Hatta dans bile aldık. Onu <gülüyor> taktım. <Bom, bom. gülüyor> şimdi iyi yapmıştım daha çok vuruyoruz ve daha da hızlı kazıyoruz şimdi. Böyle hemen Çöplü yapıyorum. Ben hiç bloğumu oraya kadar harcamıyorum. Zıplıyorum. Aa, burası yok. Yoğret var. Derim var Adam kafana atlarsa korkma Çünkü denger değilsin Aa akladık <gülüyor> Elmas kazanır Hehehehe hey. hey. <gülüyor> Oğlum, <çok sevdiğiniz. gülüyor> Oğlum çok komikti lan Var ya değildim Oraya var. montaj koy Tamam <gülüyor> Viii koyacağım. Viii. Füze atarsa var ya biterim. Ama atamaz onu. Ne oldu Dediğin ki? lafın Doğru. üstüne gelir şimdi var ya. Ağlıyor. Geliyor geliyor. Hı, dur şimdi. Nereden atılıyor lan? Yok. Hı. <gülüyor> Nereden attın sen? Buradan bak. He. E buradanı ben de yürüyorum. Ama ben bak <gülüyor> bizim tamam, tamam Burada ha. şu var, dans var. Bizi bir güzel dengarı yapalım mı? Selamünaleyküm. Kılıçta bir Bak. araç değil mi? Kılıç silah diye geçiyor. Hmm. Allah'ım iki saattir burada dolaşıyorum. Ben bile şu an altın kılıcım olsa onlara korkmadan dalmıştım. Ama bende altın kılıç yok. Biliyor mu ben 4V'de Onu adamlardan çıkacak hal oldu Zaten sonra takım Zaten sonra kapat Pulse, pulse, pulse, pulse, pulse. Photo shoot, photo shoot. Roger, Arkadaşlar işte. ikinci oldum ama olsun sadece oha bu zaten pink baya iyi oynuyormuş sıfır Aa, bir var giriyorum. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik videomuz vermişsiniz ve bay bay